Merhaba arkadaşlar. 20 Nisan 2023 tarihinde saat 07.12 sularında Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu videoda yılın ilk tutulmasını değerlendireceğiz, açılarına bakacağız, burçlara ilişkin yorumlarımızı paylaşacağız, sabit yıldız etkilerinden ve Sabiyan sembollerinden bahsedeceğiz. Ee, şimdiden şimdiden Hızlı bir döngüye merhaba diyoruz. Özellikle koç enerjisi ve terazi enerjisini yavaş yavaş hissetmeye başlayacağımız bir döngüye giriyoruz. Ve e, biliyorsunuz ki yılın ikinci yarısında artık ay düğümleri aks değiştirecek. O akrep boğa etkisinden kurtulup yavaş yavaş koç terazi hattının etkilerini hisseder hale gelmeye başlayacağız. Evet e, öncelikle koç terazi hattındaki tutulmalar... E, 2005 senesinde ve bununla beraber 2014 senesinde ters aksda meydana gelmişti. Dolayısıyla o tarihlere dönüp bakarsanız hayatınızda hangi konularda, hangi alanlarda değişimler, kadersel dönüm noktaları yaşadınız? benzer alanlar tetiklenecektir. Tabii ki diğer dinamikler, diğer gezegensel etkileşimlerin yüzde yüz senkron olması mümkün değil ama e, en azından gündem maddelerinizi daha net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. E, bu hat, bu bant önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte yaşayacağımız bu deneyimle ilgili size bir takım sinyaller verecektir. Evet, e, Koç burcunun 29 derecesinden bahsediyoruz. Analitik bir derece, e, 20 Mart civarında. Baharın gelişiyle beraber biliyorsunuz ki sıfır derece koç burcunda bir yeni ay yaşamıştık akabinde terazi burcunda bir dolunay yaşandı 6 Nisan tarihinde şimdi ise koç terazi hattının ikinci gökyüzü olayı ki bir güneş tutulmasından bahsediyoruz. 29 derecede meydana gelecek arkadaşlar. henüz Kuzey Ay Düğümü boğa burcundan çıkıp e, koç burcuna geçmese de bu 29 derecede meydana gelen tutulmaya tabii ki kavuşum etkisi de e, sağlayacak. E, Kuzey Ay Düğümü yönünde bir tutulma olduğu için özellikle çok daha şanslı bizim e, ilerlememiz gereken noktaya bizi hızla taşıyacak bizim yolumuzu açacak ve kolaylaştıracak bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz. Tabii 29 derecenin anlamından biraz bahsetmek istiyorum. 0 derecenin önemli olduğu kadar 29 derecede oldukça kritik derecelerden birisi. Özellikle bu derecede meydana geliyor olması tabii ki bu etkiyi biraz daha artırıyor. Biliyorsunuz ki zodyakta her burcun 30 derecesi var ve 30 dereceye geldiği zaman o döngüyü tamamlıyor ve kapatıyor. 29 derecede aslında bu tamamlanmanın son aşaması. Yani bir zirve, bir doyum, bir kapanış enerjisine işaret etmekte. Dolayısıyla kadersel anlamda bir krizin çıkması. Bir konunun artık son noktasına gelinmesi, duyuma ulaşması, kabın dolması gibi e, özetleyebiliriz 29 dereceleri. E, burada artık bu alanda bu yaşamış olduğumuz deneyimle e, farklı bir e, alan açamayacak noktaya gelmişizdir. Yani e, bir damla daha suya o kabda yer yoktur, e, bir dakikaya daha tahammül yoktur, tek bir söze dahi. E, sabır kalmamıştır. Yani böyle bir doyum noktasından bahsediyoruz. Bu da aslında bir döngünün tamamlandığını, tam anlamıyla bittiğini ve yeni bir döngünün başlaması için e, bu defterin e, kapatılması gerektiğini gösterir. Yani aslında bu Güneş tutulması her ne kadar büyük başlangıçları işaret ediyor olsa da bu büyük başlangıçlara gidebilmek için, bu şanslı başlangıçlara gidebilmek için bir döngüyü, bir devri kapatmamız gerekiyor. Dediğim gibi 2004 yılıyla başlayan bir döngünün kapanması ha keza 2014 senelerinde yine ters aksa başlayan durumlarla alakalı da değişimlerin yaşanma ihtimali oldukça muhtemel. Burada tabi özellikle kuzey ay düğümü yönünde olması dediğim gibi oldukça kadersel bir yol çizecektir bize. Bir şeylerin artık devam edemeyeceğini, bitmesi gerektiğini. Ve son noktaya gelindiğinin sinyallerini verecektir. Bununla beraber tabii Jüpiter değişin içinde olduğu için esasında bir taraftan bir şeyler biterken farklı alternatifler de karşımıza çıkıyor. E, farklı seçenekler de var yani e, kendimizi kısmetli hissedeceğimiz de bir süreç yani o bitişler bizi o kadar zorlamıyor ve yormuyor. Tabii ki alışkanlıklar bağımlılıklar güney ay düğümü yönünden koparak gitmeye çalıştığımız noktada özellikle e, burada tam karşıda 29 derece terazi e, güney ay düğümü etkisini düşünecek olursak e, belki bir ilişkiden kopamamak belki bir bağlantıdan çıkamamak alışkanlık bağımlılık yapan bir durumun içinde kalmaya e, gönüllü olmak gibi bir durum. Bizi zorlamış olsa da aynı zamanda dediğim gibi burada bir sıçrama etkisi de olacaktır. Kaderin desteği Jüpiter'in etkisiyle beraber bu kapanış için, bu tamamlanma için bizleri biraz rahatlatacak gibi gözükmekte. Şimdi tutulma haritasına baktığım zaman 22 derece boğa burcunun yükseldiğini görüyorum. 22 derece boğa burcu yükseliyor ve tam yükselen noktasında Juno ve şans noktası kavuşumda. Biliyorsunuz. Boğa Burcu'nun yönetici gezegeni Venüs'tür. Venüs'ün konumuna baktığımız zaman ise yine haritanın Placidus yönteme göre birinci evinde, Holstein'a göre ise ikinci evinde olduğunu söyleyebiliriz. İkizler Burcu'nda. Bu da ilişkilerle alakalı ikiliklerin, değişkenliklerin hakim olacağını gösteriyor. Venüs'ün Satürn'e karesi özellikle evlilikler, ortaklıklar ciddi ve uzun süreli ilişkiler noktasında bir takım kafa karışıklıklarının bir takım ikilik hallerinin hakim olabileceğini gösterirken Venüs'ün dilitle gerçekleştireceği atmışlık açıya bakacak olursak aslında yeni ve tutkulu ilişkilerin başlaması ilişkilere dair paraya dair vermiş olduğumuz kararlarda kendi gölge yönlerimizle yüzleşmek, kendi karanlığımızla yüzleşmek gibi temaları da ön plana çıkaracaktır. En çok dikkatimi çeken husus ise e, Dolunay anı haritasında Plüton'un MC noktasıyla tam kavuşumu. E, biliyorsunuz Plüton kova burcuna geçti ama henüz bir derece dahi ilerleyemedi. E, Dolunay haritasında pardon e, tutulma haritasında e, MC bir derece kova burcunda bulunuyor ve henüz kova burcuna geçmiş olan Plüton'la da kavuşuyor. Şimdi MC noktası aslında bizim toplum önündeki duruşumuz. Kariyerimiz, insanların bizi ne şekilde tanıdığı ile ilgili oldukça belirleyici bir noktadır. Ve geleceğimizi şekillendirir. Yani önümüzdeki noktadır. Ufukta bizi bekleyen noktadır. Plütonun burada olması, geleceğimizi sil baştan yeniden şekillendirebilecek deneyimlerle yorulduğumuzu ifade ediyor. Yani burada bir şeyler tam anlamıyla bitiyor ve tam anlamıyla başlıyor. Özellikle Plütonun. Bu noktada bulunması, bir derece kova burcunda bulunması ve e, bu tutulmaya kare görünüm yapmasıyla beraber evet bir şeyler eskisi gibi olmayacak. Sil baştan bitirmemiz, belki yeniden başlatmamız, yeniden sıfırdan kollarımızı sıvayarak başlamamız gereken bir döngüyü kapatmamız gereken bir tutulmadan bahsediyoruz arkadaşlar. Tam anlamıyla bir kapanış, tam anlamıyla bir sıfırlanma enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Ee, Plüton'un etkisi biliyorsunuz ki yıkıcıdır ve e, bu noktada e, tekrar geri dönüş, düzeltmek söz konusu olmayacaktır. Ancak bir yandan da hayatı yeniden inşa edebilme gücünü, motivasyonunu da sağlar. Jüpiter-Plüton arasındaki bu kara görünümle beraber bu yıkımın biraz daha büyük etkileri olabileceğini söyleyebilmek mümkün. Zaten halihazırda baktığımızda Dolunay Plasidüüs yönteme göre haritanın 12. evinde bulunduğu için bir kayıp, bir yıkım, Kontrolsüz bir durum, kontrol edilemeyen bir olay, kadersel bir olay, kaderin bir cilvesi şeklinde yorumlayabileceğimiz etkileşimler mevcut. 11. ev olarak değerlendirecek olursak, önümüzü göremediğimiz için, yolumuzda devam edemediğimiz için, bir şekilde aynı yolda yürümek veya aynı amaçla yürümenin her zamankinden daha zor olmasından ötürü, Artık bir e, sapığa, bir yol ayrımına gelindiğini gösteren işaretler mevcut arkadaşlar. E, Vesta'da bu işin içinde olduğundan özellikle tutkuyla bağlandığımız, yani kendimizi adadığımız bir alan. Burada kendimize adadığımız ilişkiler olabilir. Kendimize adadığımız kariyerimiz olabilir. Bir şekilde orada olmaya o esarete razı olduğumuz, gönüllü olduğumuz durumlar ve süreçler olabilir. İşte bunları yıkmaya geliyor Plüton. Jüpiter'in her ne kadar desteği olsa da buradaki Jüpiter Plüton karesi de etkiyi biraz daha büyütecek ve e, o yıkımın açıkçası daha kaos haline gelmesini sağlayacak, daha kaotik bir hale gelmesini sağlayacak gibi de gözüküyor. Tabii bu süreçte bir takım mali krizler, mesleki anlamda değişimler söz konusu olabilir. Birçok insan emekli olabilir, işinden ayrılabilir, yeni bir yol, yeni bir rota çizebilir. Kalabalıklar, topluluklarla alakalı da aslında kolektif anlamda yine öfkenin artık belki de doyuma ulaşmanın, sabrın sonuna gelmenin Bununla beraber patlamaların büyük ve kitlesel olaylarında hakim olabileceği bir tutulmadan bahsediyoruz. Çünkü Jüpiter her ne kadar tatlı ve masum gözükse de bu sert açılarda etkiyi çoğaltma, büyütme, abartma eğilimi vardır. Yani bir birimlik tepki göstereceğimiz olaya Jüpiter karesi ile beraber 10 birimlik tepki gösterebiliriz buradaki o enerjiyi, o gazımızı, o motivasyonumuzu gereksiz yere de artırabilen bir paradigma olabiliyor arkadaşlar Jüpiter'yen yani etki. Evet, Vesta da burada dedik. Özellikle tabii ki adandığımız ve adanmaya gönüllü olduğumuz konulara dair, içsel anlamda bir şekilde onu kendi içimizde çözdüğümüz, bu yolda ilerlediğimiz durumları artık sistemin makasıyla Kesip atan bir e, tutulma olduğunu ifade etmek mümkün. Yani sen ne kadar kendini adamış olsan da e, artık bir döngünün sonundasın. Ya bu bağlantıyı güncelleyeceksin, yeniden formatlayacaksın ya da bu bağlantıyı tam anlamıyla kesip atacaksın. Çünkü artık buradan alacağın hiçbir şey kalmadı. 29 derecede üstüne ekleyebileceğin, üstüne katabileceğin, değiştirebileceğin, dönüştürebileceğin hiçbir şey kalmadı diyor. Ve senin tekamülün için bu döngünün e, sıfırlanması gerekiyor. Tabi sıfırlanması demek e, tam anlamıyla bitmesi anlamına gelmeyebilir. İlişkiler boyut değiştirebilir. Hayata karşı bakış açılarımızda farklılıklar olabilir. E, önemli olan bu döngünün kırılması arkadaşlar. Bir döngünün sonuna gelinmesi. E, burada bütün evlilikler bitecek, bütün evlilikler. İnsanlar istifa edecek, herkes taşınacak, yer değiştirecek diye bir gündem yok. Tabii ki özellikle derecelere de veriyorum ki sizler kendi haritalarınıza uyarlayın her tutulmadan. Herkesin aynı oranda etkilenme ihtimali yok. Neden bu bana uymadı gibi yorumlar yapanlar var. E neden uymadı? Çünkü sizin haritanızda o noktalar tetiklenmedi. Dolayısıyla kendi haritasını merak edenler özel danışmanlık almalılar. Aksi halde bu yorumları alıp kendi haritalarına uyarlamalılar ki ben oldukça detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Birçok insan da kendi haritasını uyarlayabildiğini söylüyor bu anlatımlarla. Evet. Plasedius yöntemde özellikle haritanın 12. evinde meydana gelen bu tutulmayla beraber dediğim gibi bir şeyler artık içsel anlamda bitiyor, kapanıyor. Belki realitede hemen bir bitiş söz konusu olmayabilir ama bir bitişin kararı da verilebilir arkadaşlar. Yani artık bununla devam edemeyeceğim, bu şekilde devam edemeyeceğim, yoluma bu şekilde bakamayacağımın kararı verilebilir. Belki bu kararın ilanı Mayıs ayındaki ay tutulmasıyla beraber meydana gelebilir gibi gözüküyor. Yükselen noktasıyla Juno'nun ve şans noktasının kavuşumun özellikle evlilikler, ortaklıklar, her türlü ikili ilişkide parasal gündemlerin e, karşımıza çıkacağını, bunlarla alakalı değerlendirmelerin yapılacağını gösteriyor. Yeni ve sağlam birliktelikler kurulabilir bu süreç itibariyle birbirine şanslı olarak görülen bağlantılar, ortaklıklar ve ilişkiler adına da oldukça büyük. E, Etkili süreçler hakim. Venüs de zaten haritanın birinci evinde bulunduğu için. ilişkiler, parasal gündemler, ortaklıklar ve şanslar ön planda olacak. Bir taraftan kontrol edemediğimiz kayıplar varken bir taraftan da şanslarda bizimle beraber olacak gibi gözüküyor ki Jüpiter'in zaten e, Kuzey Ay Düğümü ile beraber bu tutulmaya eşlik etmesi aslında kendimizi adayacağımız yeni şanslar bulacağımızı da ifade ediyor bir taraftan. Yani bugüne kadar adandığımız, tutunduğumuz e, ve bir şekilde içinde artık daha fazla e, fayda sağlayamayacağımız, deneyim elde edemeyeceğimiz bağlantılardan çıkıp bu defa da farklı bir konuya kendimizi adamamız Söz konusu olabilir. E, bu etkiyi de çalıştırıyor. Şiron'la da hali hazırda Jüpiter'in aslında kavuşum açısında olduğunu düşüncek olursak, geçmiş yaralarımızı şifalandırmak, özellikle 9 yıllık döngünün sonuna gelmek. Bu 9 yıllık döngüde yaralandığımız, ifade edemediğimiz, içimizde okta kalan her ne varsa bunlarla alakalı da aslında e, yeni bir şifa kapısının açıldığını ifade eden bir yerleşim var. Bununla beraber bu tutulma anında Merkür-Uranüs kavuşumu da var arkadaşlar. Merkür-Uranüs kavuşumu, ani gelen haberleri, ani alınan kararları, ani fikirleri Belki bazen sert konuşmaları, aniden belki de bir şeyler hızlanacak, çok fazla üzerine düşünülmüş olması gerekmiyor. Birden verilebilir ve birden bir şeyler tamamlanabilir gibi de gözüküyor. Mars'ın da buradaki 60'lık enerjisiyle beraber özellikle hızlıca bir şeylerin olup biteceğini gösteriyor. Mars da haritanın 3. evinde yani bu karar hızlıca alınacak, bir şeyler apar topar tamamlanacak. Aynı zamanda Merkür-Uranüs kavuşumunun Satürn'e de çok güzel bir bağlantısı var. Her ne kadar bu karar hızlı alınmış olsa bile... Kalıcı bir karar alınacak arkadaşlar. Yani hızlıca iki kişi evlenmeye karar verebilir. Ama bu geçici bir şey olmayabilir. Yani geçici bir ilişki olduğu anlamına gelmeyebilir. Çünkü Satürn'ün desteği var. Bu kararın arkasında. Yani bir taraftan da bir hak ediş var. Çünkü Satürn biliyorsunuz ki Fomalhaut sabit yıldızıyla kavuşumda. Yine bu tutulma anında da kavuşum enerjisinde olacak. Burada Fomalhaut sabit yıldızı o kalıcı başarı, o kalıcı vaadi her neyse insanlara onu sunmaya başlıyor. Tabii ki buradaki vaat... Bizim bugüne kadarki hak ettiklerimizde de doğru orantılıdır. Bizim bugüne kadar vermiş olduğumuz emekle de doğru orantılıdır. Asla negatif veya pozitif yorum yapmak mümkün değil. Tam anlamıyla sistemin müdahalesi ve oradaki dokunuş olacaktır arkadaşlar. Tutulmayı etkileyen sabit yıldızda baktığımızda, Aldirişa sabit yıldızının bu tutulmada etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle Aldirişa sabit yıldızı düğüm, kuyu, ee, ok gibi kavramları da sembolize ediyor. Burada aslında 29 derece Koç burcunda meydana gelen bu tutulma ile beraber bir takım düğümlerin çözüleceğini. Artık kuyunun dibindeki detayları çıkarmaya başlayacağımız yani uzun zamandır bizimle beraber olan belki de artık girift bir hale gelmiş olan konulara yönelik bir takım etkileşimler meydana gelecek gibi gözüküyor. Alrişah sabit yıldızına baktığımız zaman balık burcu takım yıldızında bulunduğunu görüyoruz. Özellikle balıklar, denizlerle alakalı olaylar. Yöneticiler, yöneticilerin hayatlarındaki kadersel etkileşimler ve birçok insanın aslında kadersel temasını tetikleyen etkileşimler yine bu sabit yıldızla ilişkilendiriliyor. Özellikle her şeyi bir arada tutan bir düğüm yani bir gemici düğümü gibi düşünecek olursak, halatla alakalı düşünecek olursak bir yere kök salmak veya o düğümü çözmekle alakalı aslında etkileşimler mevcut olacaktır. Baktığımızda. Bu noktada tabi Alrişah Sabit Yıldız'a e, şan, şöhret dikkat çekmek, öne çıkmak gibi temaları da getirebiliyor. Yani belki de 29 derece Koç burcu bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler, bugüne kadar kendimize katmış olduklarımız, artık doyum noktasına ulaştıktan sonra bir yönümüzü parlatmak, bir yönümüzle öne çıkmak, o tamamladığımız döngüyle beraber kendimize güvendiğimiz alanda parlamak adına da fırsatlar sağlayacaktır. Yani ben kavramını Koç burcunun 29 derecesini sağlamış olduğumuz için artık benim kavramına yani boğa burcuna doğru giden yolculukta sahip olduklarımızı sergilemekten, bugüne kadar edindiklerimizi paylaşmaktan veya göstermekten de geri durmayacağımız şanslı, belki de dediğim gibi kattıklarımızla, donanımımızla öne çıkacağımız şansta etkileşimler de vardır. Veyahut aslında birçok bir çok insan için düğümlerin çözülmesi, şans olabileceği gibi yeni düğümlerin atılması ve yeni bağlantıların kurulması gibi gündemlerde karşımıza çıkacak gibi gözükmekte. Tutulmanın sağ bir baktığımız zaman ördek göleti ve göletteki yavrularını sembolize eden bir sembol olduğunu görüyoruz. Burada özellikle tabii aile kavramı, Juno'da ASC noktasıyla, e, Asendet noktasıyla kavuştuğu için özellikle aile, evlilikler, yuva, bağlılıklarla alakalı temaların gündeme geleceğini söyleyebilmek mümkün. E, gençlerle bir, ara, bir, bir arada olabilmek, gençlerin e, aslında sesi, çığlığı, e, bununla beraber insanlarla ilgilenmek, çocuklar, aile kurmak, aile kurma temaları, birlik temaları aynı zamanda güven hissiyatı, konfor alanı hissiyatı, yani nerede güvende hissediyoruz, nerede yuva gibi hissediyoruz bu kavramları sembolize ediyor. Arkadan şıklar, dostluklar, kalabalıklar, bize iyi hissettiren, bize iyi gelen topluluklar, aidiyet duygusu, sevgi, muhabbet gibi kavramlar da yine aslında bu sembolle ilişkili. Burada tabii her ne kadar hayatımızda bir takım heyecanlar, aksiyonlar olsa da yine de aidiyet duygusu yaşanılan yere duyulan bir hasret teması da var. Yani buradaki e, edinilen o e, deneyimler ve e, verilmiş olan çabalarında kıymetinin ortaya çıktığı bir süreçten bahsedebiliriz. Güven teması, güvenmek teması ön planda. Aile sorunları, karmalar, aile karmaları, yine çocuklarla alakalı özellikle e, evlat sahibi olmakla alakalı temalar, Belki de bu depremden sonra yaşanılan durumda özellikle çocukların evlat edilmesiyle alakalı bir takım kanunlar, kurallar gündeme gelebilir. Sıkışmışlık hissi, belki aileyle alakalı bir takım sıkışmışlık hissiyatı, büyümek, risk almak istememek, sınırları çizmek istemek, bir şekilde konfor alanında kalmaya başlayabilir. Yönelik bir iradeyi sembolize edebilir arkadaşlar. Bu sembole baktığımız zaman bu şekilde çalıştığını görüyoruz. Evet tutulmanın pallasla Yengeç Burcu'ndaki ve haritanın 3. evindeki pallasla da bir kare görünümü var. Yani aslında burada... Bizim stratejik bir şekilde ilerleyemediğimiz, olayları çok fazla kontrol edemediğimiz, olayların içinden aklıselim bir şekilde çıkamadığımız veya çıkmaya çalışsak da çok zorlandığımız, çevremize bir şeyleri anlatmaya çalışırken, bir şeyleri izah etmeye çalışırken, derdimizi aktarmak isterken e, oldukça zorlandığımız ve bir şekilde tartışmalara çekildiğimiz e, süreçlerde etkin gibi gözüküyor. E, bununla birlikte tabii ki, Baktığımız zaman Satürn'de de aslında güzel bir konta olduğundan bahsedebiliriz. Yani bu süreçte başımıza gelen her ne varsa bitişler veya başlangıçlar uzun vadede hayatımızda tesiri ve etkisi olacaktır. Ve anti-vertex noktasıyla kavuşumda olduğunu görüyoruz bu tutulmanın. Yani burada hayatımıza giren insanlar gerçekten hayatımızın dönüm noktası diyebileceğimiz temaslarda bulunacaktır. Yani vertex noktalarında gelen insanlar genelde arkadaşlar kontrol edemediğimiz... Ve e, bir şekilde hani kaderin cilvesi olarak adlandırabileceğimiz dokunuşlar yaparlar hayatlarımızda. Tabii ki e, bu bir sözle olabilir, bu bir e, engellemeyle, bir tartışmayla olabilir İnsanların müdahalesi her biçimde olabilir ama o ufacık müdahalenin kelebek etkisiyle beraber büyümesi ve Jüpiter'in o yoğunluğuyla beraber de bir kar topuna dönüşmesi söz konusu olacak gibi gözüküyor. Yani burada o küçük gündem her neyse hani sanki ufak bir adım atıyormuşuz gibi gözükse de büyüyecek büyüyecek ve hayatımızla alakalı Plüton'un emsi noktasındaki etkisiyle beraber dönüm noktası diyebileceğimiz, süreçlere bizi taşıyacak arkadaşlar. Evet tutulmanın genel etkileri bu şekildeydi. Şimdi e, burçları neler bekliyor onları paylaşmaya çalışacağım. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben hemen koç burcuyla başlamak istiyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Burcunuzda bir yeni ayı atlattınız. Şimdi ise bir güneş tutulması süreci başlıyor. Ancak 29 derecede meydana geldiği için Lütfen bir önceki veya bir sonraki burcu da dinleyin arkadaşlar ya da haritalarınızdaki ev sistemlerine göre yükselen burçlarınızı değerlendirin. Bu uyarıyı da yapmak istiyorum. Birinci evinizde meydana gelen bu tutulmayla beraber hayatınızda yepyeni bir sayfa açılıyor. Ancak bu yepyeni sayfanın açılması için önce bir sayfa kapanıyor arkadaşlar. Hayatınızın fırsatını yakalayabileceğiniz, hayatımın şansı diyebileceğiniz, kendinizi keşfedeceğiniz, kendi varlığınızı, birliğinizi kabul edebileceğiniz ve gerçekten o içinizdeki muhteşem güçle beraber ayağa kalkacağınız bir süreç. Özellikle bu dönemde size kendinizi hatırlatacak, size yaşam amacınızı hatırlatacak, tek başınayken de iyi hissettirebilecek deneyimler ve kişiler getirecektir bu tutulma. Bu süreçte özellikle çok güzel haberler alabilirsiniz. Çok sağlam başlangıçlarda söz konusu olabilir. İçsel anlamda aslında bir şeyleri hak ettiğinizi, artık bir dönüm noktasına geldiğinizi fark ediyorsunuz. Zaten önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca gündemleriniz ilişkiler olacak. İlişkiler yoluyla kendinizi bulmak, ilişkiler yoluyla kendinizi keşfetmek. Uzun zamandır savrulduğunuz, yorulduğunuz, zorlandığınız süreçler arkada kaldı. Özellikle parasal sıkıntılar, kaynakları paylaşmak, değer görmek veya değer almakla alakalı sorun ve sıkıntılar... Artık son buldu. Size hizmet etmeyen ilişkilerden kurtulacaksınız veya ilişki içerisinde kendinizi var etmeyi başaracaksınız sevgili koçlar. Önümüzdeki süreçlerde ve bunun startı zaten Nisan ayı itibariyle veriliyor. Güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum. Kanalıma abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastöreci hesabından bana ulaşabilirsiniz. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar koç burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın 12. evinde etkili olacak ancak 29 derecede meydana geldiği için lütfen haritalarınızda hangi eve düştüğüne denk düştüğüne bakın bir önceki veya bir sonraki burcu dinleyerek daha sağlam bir yorum almış olabilirsiniz. Şimdi 12. evinizde meydana gelen bu tutulmayla beraber buradaki 12. ev steryumu özellikle videonun başlangıcında anlatmış olduğum ki yükselen e, boğa burcu biliyorsunuz tutulma haritası sizi doğrudan etkileyecektir. İçsel anlamda büyük bir ilahi şans, fırsat, kadersel bir değişim, kadersel bir kayıp veya bir karar hayatınızda etkili olacak gibi gözüküyor. Bu saatten sonra, bu karardan sonra. Bu gündemden sonra hayatınızdaki dinamikleri değiştirmek zorunda kalacaksınız. Hayat rutinleriniz değişecek. Bu e, sistem müdahalesiyle beraber birçoğunuz iş değiştirebilir, sektör değiştirebilir, yaşam düzenini değiştirebilir, sağlığıyla alakalı önemli hamlelerde bulunabilir. Hayatıyla alakalı düzen değişimleri etkili olacak gibi gözüküyor. Boğa burçları adına özellikle parasal anlamda bir takım şans ve fırsatlar elde edebilirsiniz. Aslında kendi e, sahip olduklarınızı, kendi varlığınızı, bir şekilde fark ediyorsunuz. Ama yine de mali anlamda büyük risklerin alınmaması gerekiyor. İçsel anlamda aslında size sezgisel anlamda gelen o şans ve fırsatlarda oldukça tatmin edici olacaktır. Belki de bunu hemen duyurmak istemeyeceksiniz. Geçtiğimiz yıllarda özellikle ilişkiler kanalıyla büyük değişimler, dönüşümler ve zorlu süreçler yaşadınız. Şimdi ise artık bunu sindirmek, bunu özümsemek zamanı. Kendi değerinizin artık farkındasınız. Size hizmet etmeyen ilişkilerden kurtulmamak adına önünüzde hiçbir engel kalmadı sevgili boğa burçları. Güzel bir tutulma süreci olsun. Kanala abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikusas söyleci hesabından bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Koç burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın 11. evinde etkili olacak. Ancak 29 derecede meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki burcu dinleyebilir veyahut haritanızdaki ev sistemlerine göre yorumları gözden geçirebilirsiniz. Böylelikle daha tutarlı olacaktır. 11. ev hayaller, umutlar, şanslar evidir. Gerçekten birçok ikizler burcu büyük bir şans yakalayabilir bu güneş tutulmasıyla beraber. Önümü göremiyorum, ne tarafa gideceğim bilemiyorum. Bana ait olan bir yerde miyim? Arkadaşlıklarım, dostluklarım, sosyal çevrem, hayallerim, umutlarımla alakalı bir belirsizlik sürecindeyim diyorsanız. İşte artık bir döngüyü tamamlıyorsunuz, kapatıyorsunuz ve yeni bir döngüyü başlatıyorsunuz. Burada özellikle büyük kazançlar elde etmek, mali anlamda büyük fırsatların karşınıza çıkması gibi temalarda da e, şanslı dokunuşlar e, söz konusu olacaktır. Belki birilerinin hayatınıza girmesiyle beraber özellikle aşk hayatınızla alakalı şanslar, hayatın daha çok eğlenceli ve tatlı taraflarının tadını çıkarmakla alakalı temalarda ön plana çıkacaktır. Aniden karşınıza çıkan haberler ve gündemlerle beraber de aslında e, hayatınız sizin için çizmiş olduğu rotayı fark etmeye başlayacaksınız. Venüs'te burcunuzda ilerlerken kendinize güveniyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Ve bu etkiyle beraber aslında bu şansı elde etmek adına tembellik etmediğiniz sürece gerçekten size iyi hissettirecek temalar, başlangıçlar ön plana çıkacaktır. Çocuklarla alakalı, aşk hayatınızla alakalı zaman zaman zorluklar yaşasanız da bu şansın peşinden gitmek ve geleceğe dair özellikle umutlarınızla alakalı şifalanmak e, oldukça etkili olacaktır. Satürn e, haritanızın 10. evinden artık size sosyal konumunuz ve e, tanınma şeklinizle alakalı hak vermeye başlıyor. Bu bağlamda geçmiş yıllarda... E, Vermiş olduğunuz emeklerin artık karşılığını almaya başlayacaksınız gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Güzel bir tutulma süreci olsun dilerim. Kanala abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastoleji hesabından bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Koç burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın 10. evinde etkili olacak. Ancak 29 derecede meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki burcu dinleyebilir veya haritanızda hangi evi yönetiyorsa o yorumları dinleyebilirsiniz. Çünkü ev sistemlerinde değişiklikler söz konusu olabilir derece bazında baktığımızda. Şimdi 10. evinizde meydana gelen bu tutulmayla beraber geleceğinizi şekillendirmeye başlıyorsunuz. Geleceğiniz hakkında artık yeni bir başlangıç, ilişkileriniz, evliliğiniz, kariyeriniz, ortaklıklarınız, önünüzdeki süreç sizi bekleyen durumla alakalı artık yeni ve sıfırdan bir başlangıç yapmak adına bir takım şeyleri tamamlamanız gerekiyor. Burada özellikle boğa burcu etkileşimiyle beraber kariyer gelirleri, kariyerde ilerlemek istediğiniz noktaya dair önemli etkileşimlerde söz konusu olacaktır. Satürn'ün e, balık burcundan göndermiş olduğu desteğe baktığımızda aslında inançlarınız, etik ve ahlaki değerleriniz ve bu değerlere uygun yaşamınız bağlamında, kapsamında e, büyük mükafatlar alacağınızı gösteren bir yerleşim var. Yine yargısal konular ve hukuki meselelerle uğraşanlarınız varsa da e, mutlaka e, mükafatını alacaktır gibi gözüküyor. Venüsün ikizler burcundaki etkileşimiyle de beraber aslında içsel anlamda e, sevilme duygunuz, sevme ve sevilme duygunuzla alakalı blokajları keşfedebilirsiniz. Yani değersizlik, değer görmek, sevmek veya sevilmekle alakalı temalar noktasında bir takım farkındalıklar oluşacaktır. Özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı ulaşmanız gereken nihai nokta, nihai amaç bağlamında karşınıza birden fazla alternatif ve seçenek çıkabilir. Bir şekilde insanları sizi desteklediğine şahitlik edebilirsiniz. Ee, sevgili yengeç burçları güzel bir tutulma süreci olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan tutulma haritanızın 9. evinde etkili olacak. Burada tabii ki 29 derecede meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki burcu da dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda eğer doğum haritalarınıza hakimseniz hangi evdeyse bu tutulma yani 29 derece koç burcu o eve dair yorumları okumanızı dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü. Son derecelerde olduğu için en sistemlerinde bir takım farklılıklar söz konusu olabilir. Şimdi 9. evinizde meydana gelen bu tutulmayla beraber yeni bir yolculuk başlıyor sizin için. Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca birçoğunuz işinden ayrıldı, boşandı, evlendi, hayatlarıyla alakalı oldukça kritik süreçlerden geçti. Şimdi ise artık bu yaşananları hazmetme zamanı, bu yaşananları içinize sindirme zamanı ve neden bunları yaşadık? Bunun arkasındaki büyük mana, büyük resim nedir bunları keşfetmeye başlayacaksınız. Eğer bu süreçte ayrılık gibi temalar söz konusu olduysa belki birçoğunuzun mahkemeleri, davaları devam edebilir ve bu tutulmayla beraber bu davalar ve mahkemelerle ilgili bir takım etkileşimler söz konusu olabilir. Bu alanlarda şanslı olacağınızı görüyoruz ama siz basit konulara takıldığınız zaman, yüzeysel bir şekilde hayatınızı idam ettirmeye çalıştığınız zaman süreç oldukça zorlayıcı olacaktır. Satürn'ün balık burcundaki desteğiyle beraber aslında mali konularda belki ödemeler, borçlar, nafaka, prim, sigorta gibi konularda çok fazla stres ve sıkıntı yapıyorsanız bunların da ilahi anlamda bir çözüm yolu sağlanacak gibi gözüküyor. Ancak siz kendi gelir gider dengenizi doğru bir şekilde sağlamayı başarabilmelisiniz gibi gözüküyor. Kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı sürpriz haberler karşınıza çıkabilir. Bu tutulma süreci itibariyle sevgili aslan burçları. Güzel bir tutulma olsun diliyorum. Kanalıma abone olur, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikusastölece hesabını kullanabilirsiniz. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Koç Burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın 8. evinde etkili olacak. Ancak 29 derecede meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki Burcu dinleyebilirsiniz. Haritanızda hangi evde olduğunu biliyorsanız doğrudan o Burcun yorumunu da dinleyebilirsiniz. Evet, 8. ev e, temaları özellikle Jüpiter'in, Güneş'in, Ay'ın buralarda bulunması, 8. ev, Sterlium'u, e, parasal konuları sanki gündeme getiriyor sevgili başaklar. Elinize toplu bir para girişi söz konusu olabilir. Bir süredir beklediğiniz krediler, hak edişler, tazminatlar, primler, alacaklarla alakalı önemli gündemler karşınıza çıkabilir. Ancak tabii ki sert etkilerde büyük borçlar, e, ödemeler ve... E, sizi zorlayabilecek ekstra külfetlerde söz konusu olabilir. Burada aslında sağlamanız gereken denge şu. Yani insanlardan destek isteyebilirsiniz. İnsanların yardımını kabul edebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sorun veyahut beis olmayacaktır. Derin bağlantılar kurmak, derin ilişkiler kurmak adına da şansınızı deneyebilirsiniz. Yüzeysel ilişkilerde takılı kalmaktansa. Bunun yanı sıra e, Boğa burcunda e, Merkür Uranüs kavuşacak 9. evinizde. Sürpriz bir seyahat, sürpriz bir gündem, e, sürpriz bir e, eğitim veyahut e, evrak işi söz konusu olabilir. Satürn'ün Balık burcunda Fomalhaut'la e, etkileşimi özellikle ilişkilerle alakalı, evleriniz veya ortaklarınızla alakalı. Uzun süredir sorun veya sıkıntı yaşıyorsanız bu konuda ciddi anlamda bir mücadele ve efor ortaya koyuyorsanız Bunların mükafatının alınacağı zamanların da aslında müjdecisi olacaktır. Gerçekten çok sağlam bir ilişki veya mevcut ilişkide çok sağlam bir yola doğru gitme eğilimi de söz konusu olacaktır. Sevgili Başak Burçları güzel bir tutulma olsun dilerim. Kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus Astoloji hesabını kullanabilirsiniz. sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Koç burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın yedinci evinde etkili olacak. Ancak son derecelerde meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki burcu dinleyebilirsiniz. Haritanızda hangi evde olduğunu biliyorsanız doğrudan o da dinleyebilirsiniz. Şimdi yedinci ev ve... E bir yedi aksı, ben biz aksı. Bu alanda önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca önemli kadersel sınavlardan geçeceksiniz sevgili teraziler. Ee, tabii ki ilişkiyi sürdürmek, ilişkiyi devam ettirmek, ilişki içerisinde kendi varlığını, birliğini sağlayabilmek gibi tamamen denge kurmaya dayalı bir dönemin eşiğindesiniz. Yedinci evdeki. Bu tutulmayla beraber ilişkilerle alakalı aslında büyük kadersel şanslar ve fırsatlar yakalayacaksınız. Hatta birden fazla partner adayı karşınıza çıkabilir. Veya bu dönemde tanışmış olduğunuz insanlar hayatınıza gerçekten bolluk, bereket, şans getirebilir. Kadersel anlamda Kuzey Aydınlığı 7. evinizde olduğu için bu ilişki içerisinde kendinizi keşfetmeye, kendi varlığınızı aslında yakalamaya başlayacaksınız ilişkilerde kaybolmaktansa. ilişki içerisinde birey olmanın, Tadını çıkarmanız gerekiyor. İlişkiden kaçmak veyahut eski düzeni sürdürmeye çalışmak, kendinden feragat ederek bir ilişki içerisinde bulunmaya çalışmak gibi eğilimlerde olursanız da tabii ki tutulmalar sürecinde bir takım sorun ve sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Boğa burcundaki Uranüs-Merkür kavuşumunda özellikle çok derin bağlantılar, çok derin hislerin ortaya çıkacağını söylüyor. Burada aynı zamanda parasal konular, ortaklaşa Parasal mevzularla alakalı da e, ani haberler söz konusu olabilir. Balık burcundaki Satürn ve Fomalhaut bağlantısına baktığımızda bu etkileşim aslında sizin 6. evinizde. Yani bugüne kadar hayatınızda istediğiniz şekilde bir düzen kurmak e, adına, çalışma hayatınız adına, çalışma rutinleriniz adına yeterince emek verdiyseniz artık bunların e, kalıcı bir şekilde size mükafatları da gelmeye başlayacaktır çalışma rutinleriniz hayat rutinleriniz denge oturabilir ve bu bağlamda iş hayatınız veya mesleki yaşamınıza dair bir takım hak edişlerde aktif olacaktır güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum kanala abone olmayı yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın danışmanlık ve iletişim için Instagram okus astroloji hesabından bana ulaşabilirsiniz sevgiler Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar, koç burcunda meydana gelen tutulma haritanızın 6. evinde etkili olacak. 6. ev, 12. ev aksı artık önümüzdeki 1,5 yıl boyunca hayatınızdaki en önemli akslardan biri olacak geçtiğimiz yıllarda ilişkilerle alakalı ciddi kadersel süreçlerden emrediniz. Şimdi ise artık hayatınızı bir dengeye oturtmaya çalışıyorsunuz. İş hayatınızla alakalı çok radikal değişimler söz konusu olabilir. Aniden işe girebilirsiniz. İş başvurusu yaptığınız yerlerden sürpriz teklifler karşınıza çıkabilir ve bunlarla alakalı aslında hiç beklenmedik. Gelişmeler kapınızı çalabilir gibi gözüküyor. Sevgili akrep burçları eğer iş hayatınızla alakalı bir takım beklentileriniz, sorunlarınız, sıkıntılarınız varsa burada müjdeli haberler alabilirsiniz. Kendi kabuğu Çocuğunuza çekilip bir şekilde karşınıza çıkan fırsatları kaçırma eğiliminde olursanız da önümüzdeki tutulmalar süreci ile beraber daha çok zorlanacağınız bir döngüye girebilirsiniz. Birden fazla iş alternatifi veya yoğun çalışma koşulları sizin gözünüzü korkutmasın. Hayat içerisinde aktif olmak çok daha iyi gelecektir. Boğa burcundaki Merkür-Uranüs kavuşumu da bu esnada dikkatimizi çekiyor. Özellikle ilişkilerle alakalı partnerinizden veya ortağınızdan gelebilecek. Ani beklenmedik haberler, özgürlük ve özgürleşme ile alakalı gündemler söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Aniden bir ortaklık kurabilirsiniz. Aniden bir takım kararlar alabilirsiniz. Bu alanda etkin yerleşimler söz konusu. Balık burcundaki satürn formal haat bağlantısına baktığımız zaman ise özellikle çocuklar, aşk hayatınız, Bununla beraber yaratıcı projelerimiz alanında. Yani bugüne kadar benim bir yeteneğim vardı ortaya koyamadım. Çocuklarım için çok emek verdim karşılığını alamadım gibi ee, bir takım kaygılarınız varsa bunların artık kalıcı mükafat ve hak edişleri karşınıza çıkmaya başlayacaktır sevgili akrep burçları Güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastoloji hesabını kullanabilirsiniz sevgiler. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Koç burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın 5. evinde etkili olacak. Burada özellikle tabi yay burçlar için aslında oldukça heyecanlı süreçlerin aktif olduğunu söyleyebiliriz. Tabii 29 derecede meydana geldiği için öncelikle haritanızda hangi eve denk geldiğini mutlaka kontrol edin. Bir önceki veya bir sonraki burç daha çok uyumlu olabilir arkadaşlar dedikten sonra yay burçlarının Harika aşklar bekliyor. Muhteşem ilişkiler, fırsatlar, şanslar. Gerçekten bu dönemde şansınızın peşinden koşabilirsiniz. Fırsatları yakalayabilirsiniz. Karşınıza birden fazla alternatifin çıkacağı, kendinizi çok neşeli, coşkulu hissedeceğiniz bir tutulma sürecine giriyorsunuz. Çünkü geçtiğimiz süreçte iş hayatınız, çalışma temponuz, yoğunluğunuzla beraber ciddi anlamda zorlandınız. Birçoğunuz sağlık problemleri yaşadı. Birçoğunuz çok yoğun şartlarda çalıştı. iş yerinde mobbinge maruz kaldı. Şimdi ise artık Biraz hayatın tadını çıkarma zamanı. Evet kariyerinizde yükselmiş olabilirsiniz. Geleceğinizle alakalı güzel teklifler de karşınıza çıkmış olabilir ama biraz da hayata mola vermek, kendi potansiyelinizi gerçekleştirmek adına önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca bir takım kadersel süreçlerden geçeceksiniz. Birçok yay burcu gerçekten e, muhteşem aşklar yaşayacak önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca gibi gözüküyor. Birçoğunuz çocuk sahibi de olabilirsiniz elbette. Evet, bununla beraber Boğa burcunda Merkür Uranüs kavuşumu aniden bir iş değişimi, düzen değişimi, sektör değişimi gibi temaları tetikliyor. Balık burcundaki Satürn Fomalhaut kavuşumu da özellikle ailenizle alakalı. Karmalarınız, yorgunluklarınız, zorluklarınız ee, ve belki de yaşam alanınızla alakalı vermiş olduğunuz mücadele ve emeğin artık karşılığını alacağınızı gösteriyor. Yani konfor alanınızda artık kendinizi stabil hissedebilirsiniz. Belki birçok yay burçları da e, aşık olup evlenebilirler gibi gözüküyor. Güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikusaz Söylece hesabını kullanabilirsiniz. Sevgiler. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Evet, e, koç burcunda meydana gelen tutulma haritanızın 4. evinde etkili olacak. Ancak 29 derecede meydana geldiği için hangi evi etkilediği e, muallakta kalabilir. O yüzden haritalarınızı teyit edin veya bir önceki bir sonraki burcudan dinlemeye gayret gösterin ki tutarlı bir yorum olsun. Şimdi 4. evinizde meydana gelen bu tutulma süreci ile beraber özellikle önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca hayat gündeminiz Aileniz, yuvanız, kariyeriniz, geçmiş ve gelecek arasında denge ve köprü sağlama gibi temalar üzerine kurgulanacaktır. Burada kariyer hayatınızla alakalı belli bir ilme yakalamış olsanız da, toplum nazarında belli bir duruş sergilemiş olsanız da, ailenizle alakalı uğraşılması gereken konular olacaktır sevgili oğlaklar. Düzenlenmesi gereken temalar var. Belki birçoğunuz kariyeri için evliliği reddetme eğiliminde olsa da, aslında evlilikten yana, Memleketten yana, geçmişten yana şansların da olacağı bir süreç aktif olacaktır. Yeni bir eve taşınmak, daha geniş bir alana geçmek, aile büyükleriyle bir arada olmak, aile ile hoş zaman geçirmek gibi temalar ön plana çıkacaktır. Bu tutulma süreciyle beraber belki de... E, aslında ailenin ne kadar kıymetli olduğunun Farkına varılacaktır Boğa burcundaki Merkür Uranüs kavuşumu ise Özellikle çocuklarla alakalı Aşk hayatınızla alakalı Beklenmedik ani haberlerin karşınıza çıkabileceğini gösteriyor Burada Balık burcunda bulunan Satürn Fomalhaut bağlantısına baktığımız zamansa Özellikle yakın çevreniz Kardeşleriniz, kuzenleriniz, etrafınızdaki insanlarla alakalı Çokça e, mücadele verdiğiniz Onların e, dertlerine koştuğunuz Onlar için de dindiğiniz süreçlerden sonra Artık belki de sağlam bir çevre kurmak, çok güzel anlaşmalar ve sözleşmeler imzalamak adına da sizleri destekliyor olacak. Güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus Astralacı hesabını kullanabilirsiniz. Sevgiler. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar koç burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın üçüncü evinde etkili olacak önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca e, haritanızda özellikle 3 ve 9 aksının aktif olduğu bir dönem yaşayacaksınız ama geçtiğimiz yıla nazaran e, rahatlayan burçlardan birisiniz e, oldukça zorlayıcı süreçleri arkanızda bıraktınız. Tabi bu tutulma 29 derecede meydana geldiği için ev sistemlerini teyit etmekte fayda var. Bir önceki veya bir sonraki burç daha etkin şekilde sizin haritanızda çalışabilir. Koç burcunda meydana gelen bu tutulmaya baktığımız zaman Kuzey Ay düğümü yönünde meydana geldiğini ve Jüpiter etkisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle çok sürpriz haberler alabilirsiniz sevgili kova burçları bu süreçte. Karşınıza çıkan haberler, teklifler, gündemler oldukça enteresan olacak gibi gözüküyor. E, bu süreçte özellikle e, yakın çevrenizle alakalı bir takım durumlar söz konusu olabilir, çevreniz birden genişleyebilir. E, seyahat gündemleri, yer değişimi, araç alımı, satımı gibi temalarda ön plana çıkabilir. Merkür-Uranüs'ün boğa burcunda kavuşumuyla beraber özellikle hayatınızla alakalı, konfor alanınızla alakalı ani bir takım değişimlerin veya haberlerin, gündemlerin, tartışmaların, konuşmaların ön plana çıkabileceği bir süreçte aktif. Balık burcunda bulunan Satürn'ün formal hat bağlantısıyla beraber özellikle mali konularla ilgili olarak artık kendinize bir stabil yol çizmek adına bugüne kadar Kaynaklarınızı doğru şekilde kullandıysanız, doğru yatırımlar yaptıysanız hak edişlerinizi almaya başlayacağınız bir süreci de işaret etmekte mali sıkıntılar yaşamamak adına sağlam bir bütçe planlaması yapmanız gerekiyor sevgili kova Burçları. Evet tutulma etkileri bu şekildeydi. Umarım güzel bir süreç olur sizler için. Kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastöleci hesabını kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Koç burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Ancak 29 derecede meydana geldiği için haritanızdaki ev sistemlerini bir teyit edin. 29 derece koç burcu hangi eve düşüyor? Böylece bir önceki veya bir sonraki burcu dinlemek durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca artık yavaş yavaş haritalarınızda 2 ve 8 aksının aktif olmaya başlayacağı bir süreç var. Parasal konular gündeminizde değer yaratmak, değer üretmek, kaynakları paylaşmak veya kaynakların yönetebilmekle alakalı temaların ön plana çıkacağı bir süreçten bahsediyoruz. Burada kazançlarınızın artabileceği. Ek kazanç imkanları elde edebileceğiniz muhteşem fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Başkalarından destek beklemek yerine, kurban bilincinde olmak yerine sizin karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeniz ve biraz bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor sevgili balık burçları. Belki de aradığınız şey o kadar uzakta olmayabilir. Birilerinin size değer atfetmesiyle daha değerli olmayabilirsiniz. Kendi değerinize kendiniz inşa edeceksiniz bu süreç itibariyle Evet bununla beraber boğa burcunda Merkür Uranüs kavuşumu Ö özellikle Tabii biraz iletişimle alakalı ani gelişmeleri tetikliyor yakın çevrenizle ilgili ani gündemler söz konusu olabilir elektronik cihazlarla alakalı bir takım sorunlar problemler ön plana çıkabilir bununla beraber aniden aklınıza bir takım fikirler gelebilir Aslında Eğer pozitif açılar Etkin haritanızda. Yani ben buldum, bir şey buldum, bir fikir buldum, bir, e, bir şey icat ediyorum gibi e, durumları da aslında işaret edebilirim. E, balık burcunda yani burcunuzda bulunan Satürn'ün Fomal bağlantısı bağlantısıyla beraber değerlendirme yapacak olursak da şunu söyleyebilirim. Hayatınızla alakalı artık Yeni bir döngüye giriyorsunuz sevgili balık burçları. Bir döngüyü tamamladınız. Yeni bir döngüyü başlatıyorsunuz. Bugüne kadar ektiklerinizi artık biçme zamanı. Olumlu veya olumsuz anlamda. Çünkü kraliyet yıldızları tam anlamıyla hak edişleri verecektir. Güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusasölece hesabını kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Koç burcunda meydana gelecek olan tutulmanın etkileri bu şekildeydi. Oldukça önemli bir tutulma sürecine giriyoruz. Artık Nisan-Mayıs aylarıyla beraber hayatımızda büyük, radikal ve kadersel değişimler yaşamaya başlayacağız. Bir konuyu kapatırken yeni bir konuyu açıyoruz. Burada bu süreçte karşımıza çıkan fırsatlar çok da bizim kontrolümüzde, çok da bizim planlarımız dahilinde olmayabilir. Bunları farklı bir nazarla değerlendirmeye çalışmak oldukça evinde olacaktır. Sizler de yaşadıklarınızı özellikle terazi dolunayı ve e, nisan tutulması ile beraber yaşamış olduklarınızı yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Beni instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Instagram opikusastroloji hesabı ve opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşça kalın.